Merhaba Melisa. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne yapacağız bugün biz? Puzzle. puzzle mı yapacağız? Video puzzle'ı. Sen mi yapacaksın? Hayır. Hayır. Melisa yapacak. Bozalım mı şimdi? Bert. Evet. Evet. Hadi bakalım. Bu diğerlerini alayım. Onu bozalım. İlk önce onu yapalım. Bakalım Melisa nasıl yapacak Nilo'ya puzzle'ını. Çevirelim anneciğim önce düzlerini. Karıştıralım hem de değil mi? Karışık karışık. Karışık çevir böyle düzlerini. Evet. Ne oldu? Evet. Nereden başlayacaksın? Önce hangisini yerine koyalım? Bu O neymiş? Haç. Göster. Koy bakalım nereye koyacağız onu? Wow. Evet, koy anneciğim. Doğru koydun. Efendim. Ben mi vereyim? Tamam, ben vereyim. Hadi gel birlikte o zaman. Melisa önce bunu koyalım. Aferin kızıma. Şimdi neyi vereyim ben kızıma? Bunu mu vereyim? Hayır. Hayır. O nereye? Ne oldu Meli? Melisa git Meli'ye yardım et anneciğim. Hadi ben yardım edeyim. <gülüyor> ne oldu? Çıkaramadın <gülüyor> mı onu Melih? <gülüyor> tamam, gel çıkar. <gülüyor> Al anneciğim. <gülüyor> Melih. <gülüyor> Melih de oyuncağı alamadığı için ağlıyormuş. Hadi gel anneciğim devam edelim. Ne? <gülüyor> Aferin Melisa ya. İlk önce köşeleri mi koyalım o zaman? <gülüyor> evet. Bir de bu köşe. Tamam. Şimdi hangisini koyalım? Bu. Bunu mu koyalım? Aa, koy bakalım. Nereye koyacağız? Aferin benim kızıma. Bak ne oldu. Nede oldu? Aa. Evet. Şimdi neyi koyalım acaba? Bu. Bunu mu koyalım? Bu. Aferin Melisa ya. Ne ya. nerede? Burada. Nilo'yayı da oraya koyduk. Evet. O zaman bunu vereyim şimdi. Bu nereye acaba? Bu. Aferin. Peki bu nereye? Bu Aferin. Niloya'nın Nilo kulağı var orada değil mi? Tokası var. Bu? Tokası. Aferin Melisa'ma. Peki bu nereye anneciğim? Bu Aferin benim kızıma. Güzel anneciğim onu da. Hı. Evet. Bir daha şık. Bir daha burası kalmış. Evet. Bunu da koyalım. Evet. Bitti. Açık. Evet. Çek çek çek çek Aferin Melisa ya. Çok Melisa. İyi hadi. Evet, evet geldi. Melisa. Tamam. Şimdi sırada Haydi. Tari uyor Evet. Hmm. Ne yapıyorsun anneciğim Meli? Gitsin mi Meli? <gülüyor> tamam dur. Meli şimdi gider. Oyuncakları sen boşalt onu. Öley. <gülüyor> <gülüyor> Çevirelim hadi hepsini. Hmm. Tamam. Çevir anneciğim sen. Bizlerini hmm. çevir. Ha tomunu da koy. Bak ben bir şeymiş. Aa aynısı mı varmış orada? Hangisi? Hangisi var bizde? Ya. O var. O var. Bir de? Ya. Bir de karyoyor pozulu var değil mi? Hadi. Hepsini çevirdik. Bak. Evet. O da ne? Nilo'ya. Değil mi? Hangisini önce koymak istersin Melisa? Mate. Mete. Mete'yi mi? Mate. Al koy bakalım. ne koyun. Niloya'yı koy. Niloya Nilo nerede? Burada. Burada. Evet. Koy bakalım Niloya'yı. Nereye koyacağız? Bayağı. Mete olsun. Mete. Me, Niloya'dan başladıysak Niloya'nın diğer yerleri. Mesela Niloya'nın saçı. Evet. Nereye koyalım? Tak bakalım. Akasını var ya Tokası var orada anneciğim. Tak tokasını da. Aferin benim kızıma. Şimdi Niloyan'ın şapkasını buldum. Evet yine Melih geldi. Taktın mı şapkasını? Melisa. Niloyan'ın eldivenini buldum. Ayakkabısı mı var? Bak şurada bir tane daha ayakkabısı var Niloyan. Tak onu anneciğim. Bacı kariye kaydı Ayşe. Bu ben o da gitsin. Ne oldu Melih? Ah Melih bak abla ne veriyor sana? Hadi aç on anneciğim açabilir misin? Yere otur. Geliyor Melih de gördün mü? Biraz daha ortaya git Melih. Açamadın mı? <gülüyor> Ver Angel. <en gelsin>. Melih <gülüyor> <Neydi>, bak. <gülüyor> bak Melih'in çok hoşuna gitmiş. Evet. Hadi gel Melih'le ya. Tazalımızı bitirelim mi anneciğim? <gülüyor> Hadi gel Melih oyuncakla oynuyor. Tamam başka vermene gerek yok Melisa. Evet. Evet. Hadi bakalım bakalım. Başka? Bir daha. Bir daha. Tamam daha Oy. bitmedi ki. Bak kardan adamın Melisa düğmelerini buldun. Evet. Nereye takacağız onu anneciğim? Aferin benim kızıma ya. Bu da bu da. Elisa bir. Evet. Ya sen nasıl bilebildin? Ama oraya değil yan tarafaydı Melisa. Ben de karıştırdım. Hop kaymasın. Tamam. Heh. Yok o, o buraya. Bu tarafa olacak anneciğim. Evet. O orada beklesin. Şimdi yan tarafını buluruz. Bakalım. Bunların içerisinden seçelim hemen. Bak şunu seçersek bu nerenin acaba? O oraya değil galiba. Tospiğin, tospiğin ayakları var onda Melisa. Bak oraya olmadı. Şuraya olabilir mi? Kaldır elini. Bak. Ama oraya olmadı. Nereye olabilir o? Buraya. Oraya olmuyor ama anneciğim. Tospiğin bak kafası burada. Melisa burada. Melisa elindekine bak. Elindeki puzzle'a bak. Bak orada Tospiğin ayakları var. Arkasına değil anneciğim. Bak kardan adamın da bir tane düğmesi var. Bak burada kardan adamın düğmesi var gördün mü? Bir tane yukarı. Tamam. Bir tane yukarı. Evet. Yukarı. Oraya değil. Oraya olması için altının düz olması lazım. Bak buraya olacak. Bak böyle. Evet. Şimdi bu nereye takılacak? Evet. Aferin. Peki ya bu nereye takılacak Melisa? Aferin benim kızım. Ah Mete'nin kafası mı oldu orası? Mete'nin Mete yüzünü buldum. Evet. Bir tane de Mete'nin ayağını buldum ben. Aferin. Evet. Bu da galiba onun altına mı Melisa? Bak Mete'nin burnu var. Evet Mete'nin burnu da var değil mi? Bu Nilo'ya burnu var. O da Nilo'ya'nın burnu. O buraya galiba anneciğim. Evet. Şimdi bu da onun yanına galiba. Evet. Bu nereye acaba Melisa? Bak ağaçlı. Orada da değil. Hayır hayır hayır. Ağaç yukarıyaydı galiba. Şuraya galiba. Çevir onu. Aferin. Tamam. Bak bu ağacın burası. İlk önce bu. Evet o oraya. Aferin kızıma benim. O da buraya. İkisinin ortası. Kaydıralım. Oldu. Başka. Hmm, tanıyamıyorum. Ah bak Nilay'ın şapkasının diğer yarısı. Aferin kızıma benim. Çok güzel oldu. Bak burada da ağacı buldum. Evet. Aferin. Evin köşesini buldum. Evin çatısı bak. Ağacın da kenarı var Melisa. Aferin. Şimdi burada da evin diğer köşesi. Evet. Bak burada da uzaktaki ağaçlar görünüyor. Gördün mü? Evet. Çok güzel oldu. Burada da büyük ağaçlar Melisa. Evet. Çok güzel. Bu nereyeydi acaba bu köşeye? Melisa e bak. Bir bak. tane. Ne oldu? Çöp. Çoraplarım var. Evet. Hadi bu köşeyi de takalım. Ee, Pazılımız bitti. Bak. Tamam anneciğim. baktım bir şey yok. Hadi bitiriyoruz puzzle'ı. İki tane kaldı. Evet. Aferin. Bunu da taktık mı? Bitti. Bir daha. <gülüyor> Hadi takalım. İyice tak. Aferin. Bu, bu, alkış. Bu, bu. Bunu da mı yapacağız? Bunda da zaten bir tane eksik değil mi anneciğim?